Selam Teknoloji Oku takipçileri bugün Karaköy'deyiz sizin için şu an hava çok sıcak bir telefon karşılaştırması kamera karşılaştırması gerçekleştiriyoruz o yüzden bu sıcakta sizler için bunu yaptığımız için en baştan video başlamadan bir like'ınızı alırız dedikten sonra neden buradayız ondan bahsedeyim elimizde sol elimde Oppo Reno 7 Ise Samsung Galaxy A73 5G var ve bu iki telefonun kamera karşılaştırmasını yapacağız. Kamera özellikleri olarak megapiksel olarak farklılıklar olabilir. Bu videoyu aslında bir fiyat aralığı olarak düşünmenizi isteriz. Çünkü elimizdeki telefon 9000 TL, bu da 9.5-10.000 lira arasında gidip geliyor. Aslında burada biraz fiyat karşılaştırmasında kameralarının nasıl olduğunu görmüş olacağız. Eğer bu fiyat aralığında bir telefon arıyorsanız kamerasının da karşılaştırmasını sizler için gerçekleştirmiş olacağız. O zaman videomuzun devamına geçelim. Samsung Galaxy A73'ün 108 megapiksellik bir ana kamerası 12 megapiksel'lik ikinci geniş açılı kamerası, 5 megapiksel'lik 3. makro çekim kamerası ve 4. kamerası olan 5 megapiksel'lik derinlik algısı kamerası bulunuyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 32 megapiksel'lik bir kamera bizlerle. O paranın 7'de ise 64 megapiksel'lik bir ana kamerası, 2 megapiksel'lik ikinci arka kamerası ve 2 megapiksel'lik makro çekim kamerası bulunuyor. Ön kamerada ise 32 megapiksel bir kamera bizlerle. Bir başka fotoğraf ise yine bir sokak arasında çektiğim fotoğraftı. Burada Samsung'un o ağaçın detaylarını nasıl göründüğüne gerçekten sizlerde bir bakın isterim. Renkleri gerçekten çok hoş bir şekilde görünüyor. Ekstra olarak Oppo'da geniş açı özelliğimiz maalesef yok. Bu fotoğraf aslında Samsung'da geniş açıyla çektiğim farklı bir fotoğraf daha vardı. Ama bunu buraya koymak istemedim. Oppo'nun maalesef geniş açısının olmaması benim birazcık üzdü açıkçası. Şimdi biliyorsunuz buralar birazcık turistik alanlar. magnetlerin olduğu bir alanı çekmek istedim. Fotoğrafı yine yakınlaştırdığımızda Samsung'un detaylarının çok daha iyi olduğunu, daha fazla yakınlaştırdığını söyleyebilirim. Oppo'a kadar da çok yakınlaştırmıyor ama yine görüntü kalitesi Oppo'a da kötü değil. Bence gayet ideal fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Son olarak videoya gelecek olursam da zaten birazdan bunların detaylarını da inceleyeceksiniz. Samsung'un 4K 30 fps çözünürlükte videolar çekebiliyor. Oppo ise 1080p 30fps çözünürlükte videolar çekebiliyor. Bunların detaylarını ön kamera, arka kamera olarak zaten videonun ileri detaylarını da görüyor olacaksınız. Ama küçük bir değerlendirme yapacak olursam da tabii ki Samsung'un burada bir tık daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Samsung'da daha Oppo'da elektronik görüntü sabitleyicisi bulunuyor. Bunlar gerçekten güzel detaylar. Sadece videoyu çekerken birazcık daha kırptığını görüyor Samsung burada fotoğrafı birazcık daha geniş açıdan alırken Oppo fotoğrafı birazcık daha yaklaştırmış. Görüntü kalitesinde gökyüzünün renklerini ya da kenardaki detayları sizlerde görüyorsunuz. Aslında yukarısı o kadar da beyaz diye gayet mavi bir gökyüzü bizlerle bugün apaçık bir güneş var. Ama bunu fotoğraflara doğru baktığımızda birazcık beyaz göründüğünü söyleyebilirim. Bu da fotoğraf kalitesini düşüren ögelerden biri. Kısaca değerlendirmiş olduk. Sizce bu yarışta kim ön planda? İkisinin fiyat değeri neredeyse kafa kafaya diyebiliriz. Şimdi sizi çektiğimiz videolar ve fotoğraflarla baş başa bırakalım. Aşağıya da bu yarışın kazananın kim olduğunu sizler değerlendirin. Herkese selamlar. Şu an iki telefonumda videosunu açtım. Galata'nın oradayız. İnsanlar sıralarda ve çok gürültülü bir ortam aslında burası. Şu an beni Samsung Galaxy A73 5G'den duyuyorsunuz. Ön kamerada ters ışıkta bu şekilde bir görüntü kalitesi var. Ben düz ışığa geçeyim. Düz ışıkta da bu şekilde görünüyorum. Şu anda da beni Renault 7'den duyuyorsunuz. Renault da de ön ışıkta bu şekilde. Arka ışıktaysa bu şekilde görünüyor. Umarım hoş bir görüntü sizlerledir. Takdir size kalmış. Selamlar beni şu an Galata'nın arka sokaklarından duyuyorsunuz. Birazcık yokuş bir yol. Yürürken çekmek istedim. Yürürken titremelerin nasıl olduğunu görün istedim. Şu an beni Samsung Galaxy A73'ün kamerasından duyuyorsunuz. Arka kamerada görüntü kalitesi bu şekilde görünüyor. Aynı zamanda da ses kalitesi de bu şekilde size aktarılmış oluyor. Şu anda da beni Oppo Renault 7'den duyuyorsunuz. Operiyona 7'de de görüntü kalitesi bu şekilde görünüyor. Ses kalitesi de bu şekilde aktarılıyor sizlere. Peki siz nasıl buldunuz, renkler nasıl, titremeler nasıl yorumlarda bizlere belirtirseniz çok seviniriz. Fotoğrafları ve videoları sizlerde gördünüz. Bugün sizler için Karaköy'i gezdik, tek tek sokak aralarında dolandık ve sizler için fotoğraf çekmeye çalıştık. Umarım çektiğimiz fotoğrafları beğenmişsinizdir. Aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ve bir like'ınızı bizden esirgemeyin lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Yorumlarda kimin kazandığını belirtmeyi unutmayın.